Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şikayet Var'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz Xiaomi. Evet Xiaomi. Özgür Çetin. Xiaomi'yi nasıl bilirsin? Xiaomi'yi aslında iyi biliriz. Fakat çok da bizim haberlere bir sürü şikayetler de geliyordu. Ki bu haberimize de geldi bir sürü şikayet. Ama ben daha fazla beklerdim açık söyleyeyim. Daha az geldi sanki. Ya ama şimdi habere gelen şikayetler genelde böyle telefonların teknik özelliklerini atıyorum diyor ki adam benim kamerası düzgün çalışmıyor. Şimdi bunu şikayet yazsa ne olacak ki, yani. adamı gönder kamerasını hemen değiştirin demez ya. Yani. Ya ya da şöyle şikayetler çok geliyor, hatırlarsın bir ara. MIUI üzerinden evet, şikayetler geliyor. Evet yani evet o yazılım problemi. O yine gelmiş sertler. Evet onlar yine gelmişler. Birçoğu yine MIUI'dan şikayetçi diyebiliriz. Dilersen başlayalım. Lafı uzatmadan şikayetleri okumaya başlayalım. Mifit demiş ki Türkiye'de her ilde servis ağı kurmasını. Ve şikayetlerinizi anında çözecek müşteri hizmetleri kurmalarını talep ediyorum. tabii hemen olacak bir, bir şey değil. değil. Evet. Ee, Xiaomi Türkiye'ye zaten geleli daha iki yıl mı falan öyle bir şey oldu yani. Ee, kurumsal olarak geleli daha doğrusu. Daha önce getiriliyorlardı telefonlar satılıyordu ama bunların Xiaomi ile kurumsal olarak bir ilişkisi yoktu. Muhtemelen önümüzdeki dönemde Xiaomi bu şekilde büyümeye devam ederse biliyorsunuz şu anda fabrikayı vesaire de açtılar. Ee, bu dediğin gerçekleşebilir mi fit? Caner Ercan demiş ki Xiaomi Note 9 Pro kullanıyorum. E, telefonu sıfır kutusundan açtığım günden beri mobil veri sorunu yaşıyorum. Açık moddayken internete giremiyorum. Uçak bonunu alıp tekrar çıkmam gerekiyor. İlk kez Xiaomi aldım ve sıfır telefonun bozuk çıkması gibi bir sıkıntı yaşadım. E, Canel bu sorusu, Canel'in sorunu daha doğrusu bana yazılımsal bir şey Bıçıyorum gibi geldi. Ya. Aldığın yere götürsün. Servise götür ya da ne bileyim evet. aldığın yere götür. Muhtemelen bir yazılımsal bir sorun olduğu için onu düzeltirler. Basit yani bir şekilde. Basit bir şey bence de yani orada bir sorun varsa. Salih demiş ki distribütör garantili bir şey satmasınlar lütfen her şey kullanıcı hatası hiçbir şey üstlenmiyorlar. Arkadaşlar distribütör garantili Xiaomi satmıyor zaten. Distribütör garantili dedikleri nedir? Ben yurt dışından getiriyorum şu Xiaomi telefonları, diyorum ki... Abi garantisi benim. <gülüyor> evet <gülüyor> değil tam olarak. Tam olarak değil ama. Mesela Özgür Çetin'den anlaşıyorum diyorum ki benim Xiaomi telefonları sen tamir edeceksin diyorum ve size 2 yıl garanti veriyorum. Siz bana telefonu gönderdiğinizde ben Özgür abi'ye yönlendiriyorum. Özgür de kullanacak aslında diyor. Geri, <gülüyor> Geri gönderiyor. Geri gönderiyor. Ya bu arada bu sorun sadece Xiaomi'de değil. bir de garanti terimi Telefon dışındaki ürünlerde de var. Televizyon Aynen. alıyorsun. Bazen dikkat edin mesela 1000 lira daha ucuz televizyon, 500 lira daha ucuz ama distribütör garanti. garantili diyor. Yani grey market diyorlar. Burada. O yüzden arkadaşlar telefon alırken ya da işte farklı bir elektronik eşya alırken atıyorum işte Huawei'den alıyorsanız Huawei Türkiye Garentili. garantili. Samsung'dan alıyorsan Samsung, Samsung Türkiye, Türkiye garantili. garantili. Xiaomi'den alıyorsan Xiaomi Türkiye garantili, garantili olacak. Distribütör garantili yazıyorsa arkadaşlar bunların kurumsal firmalarla en azından Türkiye'deki kurumsal Bilmiyorum. bağlantılarıyla Bilmiyorum. bir alakası. alakası yok. Sonra bunun başınız benim. ağrır. Ha, ben ucuza alacağım. Bunun da riskini alırım derseniz o risk ha, size evet. ait. Distribütör garantiler ucuz oluyor. Evet. Şimdi atıyorum e, bir cihazın işte Xiaomi Türkiye garantili salladığım 3 bin liraysa distribütör 2200-2500'e satıyor. Evet. Ama dediğimiz gibi orada da garanti tarafında büyük sıkıntılar var. Öz, mesela telefonunuz bozulsa da hayatta değişim vermezler yani. Yine kullanıcı hatası derler. Derler, evet, uğraşırsınız. He. Emrah demiş ki tüketici hakem kesinleşmiş kararına uymayan firma. Hiçbir şekilde tüketici memnuniyeti düşünülmüyor. Evimdeki birçok eşya Xiaomi olmasına rağmen bundan sonra evimden içeri girmesini tövbe ettiren firma. Yaklaşık 6 aylık mücadele sonunda Xiaomi Mi 9 Pro cihazımın Misti ile değişim kararı çıkarmasına rağmen uymayan firma. Hakkım olanı avukat ve icra yoluyla alabilirsin diyen firma. an cihazlarına lafım yok ama bozulduysa vay halinize. Benim gibi aylarca uğraşırsanız Cikan, cikan tüketici Çıkan, demek Çıkan tüketici akamiyeti, kararı kesinleşmesine rağmen uygulamazlar. Şimdi arkadaşlar, şöyle şu bir durum var şu an. Tam öyle. olarak bilmiyorum yani. ama şu an bir de şu olay var. Ee, telefon değişimi falan yapmıyorlar mesela. Çok nadir yapıyorlarmış. Onu ben başka kullanıcılardan da duydum. Bir de teknik servis anlamında size böyle süper bir hizmet vermiyorlar. Bunun nedeni ne zaten? Telefonlarının ucuz olması. Hani adam orada telefonu ben zaten ucuza satıyorum. Bir de bunu kalkıp sıfır ile değiştireyim demiyor. Şimdi Apple'a kıyaslarsak mesela adamlar direkt pat diye hemen değiştirip yenisini veriyorlar. Neden? Çünkü zaten pahalı satıyor. İlk sattığımda zaten senden iki telefon, üç telefon parasını alıyor. alıyor. Dolayısıyla evet. bunu hemen değiştirirsen de çok bir şey koymuyor Apple'a açıkçası. Ama Xiaomi'de böyle bir durum söz konusu değil. Az önce de belirttiğimiz üzere ucuz sattıkları için telefonları teknik servis anlamında da çok kaliteli işler vermiyorlar. Bunu daha önce de farklı kullanıcılar zaten dile getirmişti. Oradan okumuştuk, görmüştük, duymuştuk. Dede diye bir kullanıcımız yazmış. Şu ana kadar gördüğüm en berbat yazılım. Bu yazılımda bir cacık olmaz. Mi Pro kullanıyorum. Şu yazılımdaki reklamları da kaldırın artık. Bu ne ya? Neye dokunsak reklam. Ayrıca şu güzelim kameralar için bir iki iyi bir yazılım atın ki performansı artsın. Bu da yine bayağı bir evet. Xiaomi'nin fail hareketlerinden biri. Bir evet. MIUI arayüzüne reklam koyması. Gerçi bunu kaldırmak için çeşitli yollar, yöntemler var arkadaşlar. Kaldırabiliyorsunuz yani. Ama yani insan şimdi paralel telefon alıyorsun, orada bir reklam dönüyor yani. <gülüyor> i̇şte şu an diyor ki ben bu telefonu ucuza satıyorum. Şuradan 3-5 gelsin diye. Tamam abi ucuza satıyoruz. Arada verelim onlar kullansın. Hani, bak, yani nasıl yani bu? 100 yani, lira daha pahalı sat o zaman. Ne olacak ki? Hani i̇şte izleyelim. böyle farklı bir şey yaptılar, denediler. Enteresan geldi bana bu yöntem zaten ama çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Şimdi Burak demiş ki merhaba, Xiaomi 78 kullanmak değil mi? En büyük sıkıntım telefonumun kronik sorunu olan kasasında soyunma olması. Servise verdiğimiz zaman kullanıcı hatası olarak kabul ediliyor diyor. Allah Allah. Ya şimdi dış, telefonun dışında olan şeyler gençler. Yani e, evet şimdi orada ne yapsın? Kullanıcı oradan? hatası. Anladım. Evet yani evet. Şimdi bir ara LG'nin bir telefonu vardı. G4 sanıyorum. Deri kılıf yapmışlardı arkasına hatırlıyor musun? Evet, anladım? evet. O da mesela kar arıyordu, işte deri soyluyordu. Deri sonuçta yani o. Soyulacak hani, yani, ne yapsın? 2 yıl garantili adam gidip de demiyordu yani madem soyulmuştur yenisini takayım demiyorlardı. Dolayısıyla hani bu malzeme kalitesizliği de olsa adam sana soyulmama garantisi vermiyor yani, söylemeyecek Bu biraz hani ekranın kırılması gibi bir olay açıkçası. Ben g 4 götürmüştüm servise, deri kılıkla verdim servisten. E, yapılan işlem ekrandandı ama telefon geldiğinde deri kılık yoktu normal kapakla vermişlerdi sorduğumda da yo sen normal verdin dediler. Demek ki o oluyor yani böyle şeyler. Yalnız ilgi geçmiş evet. Yani servisler arkadaşlar o telefonun kozmetik olayına hiç girmezler. Kozmetik tarafında tamamen kullanıcı hatası olarak yorumlanır. Yani bu sadece hani şu an için değil de, tabii canım ya. Sen Samsung telefon marka bir telefon da alsan. Ha çizildi diye de götüremezsin yani, yani. Müşteri hizmetleri süper hüver diyoruz falan. Ama desem ki işte bir ara biliyorsun ha bunların Katlanma sorunu evet, falan yani evet. Üzerine oturunca evet. katlanıyordu. Hatta yani. bazı Gerçeksiz şimdi kırmızı renk gibi. olan e, iPhone 12'ler rengi soluyor falan. Ama bunları değiştirmiyorlar. Hakan Itila demişti merhabalar bence bir müşteri hizmetleri temsilcisi gerekiyor. Böyle büyük bir firmanın böyle bir hizmeti vermemesi enteresan. Teşekkürler. Evet bu i̇şte az önce bir sebebini. sıkıntı var. Ama bu ileride e, biraz daha Xiaomi'nin Türkiye'de oturması ile ilgili bir şey arkadaşlar. Mesela şimdi Samsung dediğinde yıllardır Türkiye'de, Türkiye'de. olan bir firma. Evet, Her şeyi oturmuş müşteri hizmetleri vesaire de daha yeni geldi. 2-3 sene diyoruz bakın daha önceden de vardı ama distribütör garantili ürünler geliyordu. Dolayısıyla onların Xiaomi Türkiye ile bir alakası yoktu. Bilal demiş ki garantili ürünü bu ürün sahte garanti kapsamına girmiyor deyip bizi başlarından saldılar. Böyle olan çalışanların bayilerinin işi rast gitmesin. Şimdi Bilalcığım burada <gülüyor> bir, bir sorun yokmuş. olabilir. Bak, distribütör garantili aldıysan eğer evet. o Xiaomi Türkiye garantisi altında değil. Sahte ürün dedikleri de şu Xiaomi Türkiye Türkiye'de satışa sunacağı modellerin e numarasını kaydettiriyor bir liste. Dolayısıyla senin telefonun onların eline gittiğinde e numarasını girdiklerinde onlar tarafından Türkiye'ye getirilen telefonlar cihazlar arasında yoksa ne evet. olmuş oluyor? Kaçak olarak getirilmiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla distribütör garantili aldıysa telefonun Xiaomi Türkiye garantisi altına girmez. Burada önemli bir nokta var ama diyorsan ki ya ben Xiaomi Türkiye garantili almıştım. Garanti belgesi de var vesaire diyorsan bu gerçekten başka. önemli bir problem. Biz yine bu soruları Xiaomi Türkiye ekibine ileteceğiz arkadaşlar. Biz buraya 8-9 tane soru aldık. Çok fazla bir vakit almasın. Sizin de vaktinizi almıyorum diye. Ama genel olan başlıklar bunlardı. İşletim sistemi üzerine bazı şikayetler var. Müşlet Müşteri servislerine bayağı bir şikayet var. Ve böyle işte telefonlardaki tersi çeşitli tersi arızalar tersi. üzerine şikayetler tersi. var. E, bunlar arkadaşlar dediğimiz gibi Teknik servis olsun, işte yazılım olsun vesaire. bunlar çözülecek sorunlar değil ama birazcık Xiaomi'nin herhalde zamana ihtiyacı var diyebiliriz. Aynen. O şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bir şikayetim var programın daha sonuna geldik. Ee, sizin de eğer farklı markalarla devam edecek olan bu programla ilgili görüşleriniz varsa yorum olarak hemen yazmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.